Evet arkadaşlar Burhaniye'deyiz. Burhaniye pak çamaşırhane ütü evi, pak kuru temizleme, çamaşır yıkama ütü evi diye bakın yazıyor. Telefon numaraları da yazıyor. Zaten yetkili ablamız içeride. Fiyatları uygun. Burhaniye çarşı merkezi arkadaşlar. Adresi ben şimdi size e, ablamız bize söyleyecek. Hem kuru temizleme yapıyor, her türlü malzemenin temizlemesini yapıyor. Zaten pak kuru temizleme diye bakın. Çamaşırhane, kuru temizleme, ütü evi diye hemen logosu var burada. İçeride ablamız zaten çalışıyor görüyorsunuz hemen sağ tarafta bakın gelinlik nişanlık abiye perde takım elbise damatlık nişanlık yorgan battaniye gömlek pantolon mont kaban aklımıza gelmeyen her türlü şeyin temizliği ve yıkaması var arkadaşlar bakın kendisi çalışıyor zaten şu anda görüyorsunuz ütü yapıyor şimdi ona soracağız telefonları önce şu makinaları gösterelim gördüğünüz gibi arkadaşlar makinaları görüyorsunuz çamaşır yıkama işi da yapıyor Öğrencilere veya devlet memurlarına veya işte nerede çalışıyorsa herkes buraya gelebilir. Fiyatları da gayet uygun. Şimdi ablamızın yanına yaklaşıyorum. Abla işler kolay gelsin. Abla, hoş geldiniz. Ben dükkanınızı gezdim. Yaptığınız işleri söyledim. Çamaşır yıkama, ütü, kuru temizleme her evet. şekilde kuru temizleme var. Fiyatlarınız uygun çünkü zaten sizinle çalışıyoruz. Bizim şeyleri ütülüyorsunuz, evet. çamaşırını yıkıyorsunuz. Burhaniye desiniz. Adres ve telefonunuzu söyler misiniz? Tabii abi maalesef Ergur Apartmanı No:20/1 Taksim Burhaniye Balıkesir Telefon numaramız 0531 259 46 63 İstedi Burhaniye. Evet, tamam. Toptan siparişler oluyor değil mi? Tabii toplu ki. sipariş alıyorsunuz. Hani askerlere, öğrencilere. Ücretsiz tabii ki. Ücretsiz, ücretsiz servisiniz var. Toplu dinledim. toplu alışveriş şey, temizlemelerde ya da yıkamalarda. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim abla. Hayırlı işler. Arkadaşlar geniş açıdan şöyle geri geri gelip tekrar gösteriyorum. Söylediğimiz gibi Burhaniye'de burası. Tabii Körfez'e hitap ediyor. Kapının önünde müsait arabanızı çekmeniz açısından. Gördüğünüz gibi bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederiz.